18. ve 19. yüzyıllarda kuşburnunun kökü kuduza karşı ilaç olarak kullanıldığından kendisine ad verilmiş olabilir. Ben de orman gezilerimde sıkça rastlıyordum kuşburnuna. Destek bulabildiğine dikenleri sayesinde tırmanıcı da olabilen kuşburnu ortalama 5 metre yüksekliğe erişebilir. O nedenle de çitlikisi olarak da kullanılır. Dikensiz olan kültüre alınmış tek bir alt türü vardır. Rosa canina assisiensis. Yaz boyunca açan güzel çiçekleri meyvelerinin oluşmasıyla dökülür. Sonbaharda olgunlaşan, C vitamini açısından zengin ve güçlü bir antioksidan olan kırmızı meyvelerinden kay, şurup ve marmelat yapılır. Bir ek bilgi olarak kuşburnu Yeni Zelanda'ya getirildikten sonra istilacı bir bitki haline gelmiştir. Ama henüz alınan bir önlem yokmuş bu konuda. Demek ki oralarda da seveni bir hayli fazla. Kuşburnu dediğimiz aslında yabani gül olduğundan, kültüre alınmış güllerin aşıyla üretiminde anaç olarak da kullanılabilir. Kenarlı dişli, oval yaprakları ve pembe veya beyaz renkli taç yaprakları olan kuşburnunun çiçeği Romanya'nın ulusal semboldür. Hatta Ortaçağ Avrupası'nda kuşburnunun çiçeği sıklıkla arma olarak kullanılmıştır. Kuşburnu çayı özellikle gripal enfeksiyonlara, böbrek ve idrar yolu hastalıklarına iyi gelir. Ayrıca Bulgaristan'da şarabı da yapılır. Dünyadaki en yaşlı gül bitkisinin Almanya'daki Hildesheim Katedrali'nin duvarını kaplayan ve 1000 yaşındaki gül adı verilen kuşburnu bitkisi olduğuna inanılır. Bu yaşlı bitki, katedralin duvarını boydan boya sararak 10 metrelik kendi türü için rekor sayılabilecek bir boya ulaşmayı başarmıştır. Bilim insanları onun 1000 yaşında olması da en azından 700 yıllık olduğunda emin fikirlerdir. Kralların kralı Dindar Louis, ava giderken dua etmek için yanına aldığı kutsal emanetlerin olduğu bir kutuyu bir kuş burnu dalına asar ve orada da unutur. Kutunun kaybolduğu anlaşıldığında askerlerini gönderip onu almalarını emreder. Fakat kuş burnu kutuyu geri vermek istemez. Çünkü Kuşburnu'nun dikenli dağları kutuyu öyle bir sarmıştır ki askerler ne yaparlarsa yapsınlar ona ulaşamamışlardır. Bu durumda mutlaka bir keramet olduğuna inanan kral ise bu bitkinin olduğu yere bir katedral yapmayı uygun bulur böylece. Üstelik katedral 2. Dünya Savaşı'nda tamamen yıkıldığında bu bitki de fazlasıyla zarar görmüş bundan ama geriye kalan köklerinden yeniden yaşama tutulmuş. Bu durumda Kuşburnu'nun gülgiller içindeki en dayanıklı gül türü olduğunu söyleyebiliriz. Bahçe gülleri birkaç yüzyıl yaşayabiliyorken en kısa ömre sahip gül türü ise çay gülü olarak bilinen rosa chinensis ve rosa gigantea hibridi olan bir türdür. Bir Hristiyan söylencesine göre ise Aziz Benedikt kendisine musallat olan ifritlerin aklına soktuğu günahlardan yalnızca bir kuşburnu çalısı içinde yuvarlanarak kurtulmuştur. Gülün dikenlerinin açtığı yaralardan akan kanla birlikte günahkar düşüncelerinde bedenini terk ettiğine inanmıştır. Çinahlarınızdan arınmak için değilse de kuşburnunu bahçenizde çift bitkisi olarak kullanmayı düşünürseniz bitkinin çiçeklerini son sürgünde oluşturduğunu ve gelişmesini sağlamak için de 4 ya da 5 yılda bir gençleştirme budamasına ihtiyaç duyduğunu unutmamalısınız. Çiçeklerini son sürgünde veren ağaç ve çalıların ilk budaması sert yapılmamalıdır. Sadece önceki yıldan kalan kuru dalların temizlenmesi şeklinde bir seyreltme yapılması yeterlidir. Sert budama yaparsanız o yıl bitkiden verim alamazsınız.